Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sevgili koç boğa ikizler yengeç aslan ve başak arkadaşlarım yalnız olan arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 15 Haziran'a kadar koçtan başlıyorum başak arkadaşlarımızdan çıkmak üzere sizler için yalnız olan arkadaşlarımıza tarot açılımı yapmak istiyorum sevgili arkadaşlarım Bakayım 15 Haziran'a kadar benim yalnız arkadaşlarıma partner var mı? Hayatlarında neler oluşacak? Canlılık gelecek mi? Şöyle Koç Burcu arkadaşlarımızdan başlamak istiyorum sevgili arkadaşlarım güzel insanlar efendim ben Shenyl umarım beni unutmamışsınızdır değil mi güzeller sevgili yalnız arkadaşlarım bir türlü yalnızlıkları bitmemiş olan arkadaşlarım güzel insanlar şöyle Koç Burcu arkadaşlarımızdan başlayalım efendim önümüzü mü göremiyoruz sorumluluk altında mı eziliyoruz bir türlü aradığımızı bulamadık sevgili koç burcu arkadaşlarım güzel insanlar şanslı yere doğru gideceksiniz merak etmeyin derken buyurun efendim dört kartlık açıyorum sizler için sevgili yalnız arkadaşlarım koç burcu arkadaşlarım için yalnız olan arkadaşlarım iş hayatımızda bakın gördüğünüz gibi önünüzü göremiyorsunuz sorumluluk altındasınız ya da bulunduğunuz ortamdan gitmek istiyorsunuz şehir değiştirmek iş değiştirmek istiyor benim sevgili koç burcunun yalnız arkadaşlarım görüyorsunuz burada bir bıkkınlık durumu var sevgili koç burcunun güzelleri bakın burada bir sorumluluk bir önünü görememe durumlarınız söz konusu olabilir nerede 15 hazirana kadar burada da bir bıkkınlık durumunuz söz konusu ama merak etmeyin bakın burada devrilmiş kupa yok sevgili koçlar bir tane de ilahi adalet size kupa uzatıyor ardından bakın şanslı yere doğru gideceksiniz şu görmüş olduğunuz sorumluluğu bir kenara bırakıp bazı şeyleri askıya almak isteyebilirsiniz ha dertler bitiyor mu? tabii ki de dört dörtlük bitmiyor birçok şeyi aydınlatacak fakat bir tane kalabilir bir tane şöyle sandığınızda bir sıkıntı kalabilir hepimiz için aynı şey geçerli bunu askıya alıp Şanslı yere doğru gideceğinizi söylüyor şu kartımız artı. Hemen ardından bakın geçmişin olumsuzlukları bitiyor sevgili Koç burcunun yalnızları. Berim geliyor hayatınıza. Bu demektir ki bakın burada kupa uzanıyor sizlere. Kısmetler yolunuza çıkabilir 15 Hazir hazirana kadar. Lütfen kısmetlerimize iyi dikkat edelim. Bazen bizler fark edemeyiz önümüze gelen kısmetleri, şansları. Bakın evren size kupa uzatıyor bazı fırsatlar yolunuza çıkabilir bunları göremeyebilirsiniz bakın bu şahıs da göremiyor lütfen kafayı kaldırıyoruz şanslı yere doğru gideceğinizi bilin ardından güzelliklere düşkünlüğünüz başlayacak kartımız bunu söyler geçmişim verimsizliği bitiyor benim yalnız olan sevgili koç burcu arkadaşlarıma güzellikler geliyor aşklar geliyor iş arayana iş geliyor verim gelecek hayatınıza sevgili koç burcunun yalnız arkadaşlarım meleğim ne söylüyor bunun için buyurun değişimi kucakla diyor güzelliklerden sonra değişim geliyor benim koç burcu arkadaşlarıma bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak diyor sevgili koç burcu arkadaşlarım güzel insanlar evet hiç merak etmeyin sizlere de canlılık geliyor hadi bakalım demek oluyor ki 15 Haziran sonrasında benim yalnız olan Koç burcu arkadaşlarımı güzellikler bekliyor. Değişim geliyor. Hadi bakalım. Evet, Koç burcu arkadaşlarımıza baktık. Şimdi Boğa arkadaşlarımıza, güçlü boğacıklarımıza bir bakalım. Yalnız olan Boğa arkadaşlarımızın 15 Haziran'a kadar canlılık gelebilir lütfen. Bakın çünkü beklemede olanlar var. Sevgili boğacıklarım. Onlar da onlarda Onlar da bir şeylerden bıkmışlar. Dünya kadar <gülüyor> mutluluk isteyen boğacıklarım var. Sevgili boğa arkadaşlarım. Şu görmüş olduğunuz kart canlılık geleceğini söylüyor. Çünkü beklemedesiniz bakın. Emeklerimin karşılığını alamadım. Ben o kadar zaman bekledim. Ya iş aradınız bulamadınız. Ya istediğiniz evde ikamet etmiyorsunuz. Ya da kendinize kısmet arıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Canlılık geliyor diyor kartımız. Sevgili boğa arkadaşlarım ama. Ardından bakın burada beklemedesiniz. Fakat kartımız şunu da söyler. Sevgili arkadaşlarım her şey bitmedi. Umutsuzluğa kapılma der. Ardından bakın size de tıpkı Koç burcu arkadaşlarımız gibi Evren size de kupa uzatıyor. Güzel kardeşlerim 15 Haziran'a kadar size de yolunuza kısmetlerin çıkacağını, şansların, fırsatların çıkacağını söylüyor. Hemen yan tarafta gördüğünüz gibi dünya kartımız ne der bizlere? Doğru yoldasınız der. Sevgili bu arkadaşlarım şu an itibariyle yolunuza çıkan kısmetler veya iş kısmeti, aşk kısmeti veya gayrimenkul alacaksınız. Hiç fark etmiyor doğru yerdesin, doğru yoldasın der bakın. Güzel doğru yere doğru doğru yola doğru gideceksiniz. Şurada uzanan kopalar sizlerin ruh eşiniz olabilir. Diğer parçanız olabilir. Çok iyi anlaşabileceğiniz manyetik çekim alabileceğiniz, aşık olabileceğiniz kişilerin olduğunu söylüyor dünya kartımız. Çok güzel yere doğru siz de gideceksiniz. Sevgili boğacıklarım benim, güçlü boğacıklarım. Güzel, çok güzel. Ne diyor meleğim? Bir adım at diyor bakın. Kara kara düşünme. Canlılık zaten gelecek. Lütfen kalk. Dünya kadar mutluluk için bir adım at diyor. Bakalım ne diyormuş meleğim? ufak bir adım yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak dünya kadar mutlu olacaksın diyor sevgili boğacıklarıma güzel insanlara bakın destenin altı aman Allah'ım nişanlar kutlamalar söz aman Allah'ım her, şey, her an her şey doğum günleri evet sevgili boğacıklarım kutlamalar geliyor canlılıktan sonra siz de güzel yere doğru gideceksiniz sevgili yalnız arkadaşlarım güzel insanlar yalnızlık Allah'a mahsustur değil mi güzeller evet sevgili boğacıklarımızın da açılımını yaptık şimdi ikizler arkadaşlarımız için sevgili ikizler arkadaşlarımız yalnız olan arkadaşlarımızı evet evlilikler bekleyebilir neler bekliyormuş şöyle bir bakalım efendim şöyle bir bakalım sevgili ikizler arkadaşlarım derken neden böyle olacağımlar şimdi ben orada bırakmıyorum Tamam o kadar olur. Değil mi canlar? Bakın kötü kartla bırakmıyorum. Çünkü maalesef ayırma şansımız yok. Sevgili tüm burçlara söylüyorum. Güzel arkadaşlarım maalesef bu kartları ayıramıyoruz. Şimdi başlayacağım. İkizler arkadaşlarımız için. Bakın direkt olarak baştan giriş yapıyoruz. Evlilik demek, maneviyat demek, macera demektir kartımız. Güzel kardeşlerim yolunuza birçok kısmetler zaten vardır. Yalnızlık Allah'a mahsustur güzel kardeşlerim mutlaka her gün her an her yerde yolumuza kısmetler fırsatlar çıkar fakat bizler göremeyiz yolumuza kısmetlerin fırsatların çıkacağı düpedüz belli veya benim sevgili ikizler arkadaşlarım bunu istiyorlar bir de böyle de bir şey var sevgili kardeşlerim maceraya atılmak isteyenleriniz var bir dost bir arkadaş edinmek isteyenler veya evlenmek isteyenler var Sevgili arkadaşlarım bu dönem içerisinde yolunuza birçok kısmetlerin çıkacağını söylüyor kartın. Lütfen gözümüzü dört açalım. Gözümüzü dört açmazsak ne olur sevgili ikizciklerim. Kısmetleri kaçırırız. Burada mahrum kalırız bakın. Hemen ardından mahrumiyet kartımız geldi. Burada mahrum kalıyorsunuz. Bu fırsatları kaçırdığınız takdirde kaçırdınız. Mahrum kaldınız mı? Ondan sonra bakın ikilem arasındasınız. Ben iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Bunu kaçırmakla ne oldu? İşte biraz tanısaydım iyi olmazdı gibi. Gel gitler vesaireler. Ardından benim sevgili ikizciyim keşke kaçırmasaydım. Ya ben bu fırsatı niçin teptim? Niçin umursamaz olup arkamı döndüm? Gibi kendini yıkımda hissedebilir. Bakın bunlar yaşanmadı. Sevgili ikizciklerim bunlar yaşanmadı. Bunlar 15 Hazirana kadar yaşayacağınız duygular gerçek değil bakın gerçek fakat duygularımız bunlar aklımız, görüşümüz beynimiz, kalbimiz bunlar yaşanmadı kendinizi burada en dip noktada hissedebilirsiniz artı ardından benim sevgili ikizlerim ben burada hatalar ettim yoluma çıkan kısmetleri teptim umursamadım onları kaçırdım artık tamam eskisi gibi değil diyerek bir hedef belirleyebilirsiniz ki Hedefi de belirleyeceksiniz sevgili canlarım. Hani şu kartın bu vaziyeti sizi korkutmasın. Tabii ki de bu gerçekliği böyle bir şey yok. Canlar hiç kimse böyle değil. On tane kılıç sırtında böyle bir insan yok. Bu bizim ruhumuz. iç dünyamız. Ruhumuzun çöküntüsü. Üzüntü, sıkıntı demektir. Tamam mı canlar? Ardından bakın hedef belirleyeceksiniz. Nedir bu hedef? Buradaki kısmetleri tekrar kendinize çekmek isteyebilirsiniz. Canlar kaçırdım. Kaybettim diyerek tekrar bu insanlara bir hedef belirleyip yol çizebilirsiniz. Yeşil ışık yakabilirsiniz, sıcak bakabilirsiniz. Sevgili ikizciklerim, canlarım benim onlar yanlış yapmaz. Onlar işini bilir. Art, bakın bu hedeften sonra ne diyor meleğim? Dileğin olacak diyor. Olmuş zaten ama nasıl olmuş? Şu vaziyet olmazsa akıllı olacağız diyor gözümüzü dört açacağız. Bakın kısmetler geliyor. Lütfen kendimizi mahrum bırakmayalım. İkilemde kalmayalım. Kendimizi diplerde hissetmeyelim. Akıllı olalım. Hedefimizi belirleyelim. Dileğimiz olmuştur diyor. Sevgili ikizciklerime melekler söylüyor. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor. Kendini bu şekil hissetme diyor. Sevgili ikizler arkadaşlarıma, güzel insanlara bakın. Destenin altı Uzun vadeli planlar, bakın sevgili ikizciklerim, hedefi belirliyorsunuz, uzun vadeli planlar mutlu aşk demektir bakın. Destenin altı da çok önemli, aklıma geldikçe göstermeye çalışıyorum. Canlarım benim bazen unutuyorum ama tabii göstermek zorunluluğumuz yok. Önemli olan buraya serdiklerimiz ama destenin altı da çok önemli, bunu da unutmayalım canlar. Tamam, fırsatları lütfen kaçırmayalım, lütfen gözümüzü dört açıyoruz. Yolumuza çıkan fırsatları iyi değerlendirelim. Ben sizlere yolumuza çıkan fırsatlar öyle hemen evet deyin, hemen evlenin. Böyle bir şey söylemiyorum canlar. Her şey tanıya tanıya kimse kimsenin yakasından zorla tutamaz değil mi canlar? Bizler medeni insanlarız seviyorum. Hepinizi çok seviyorum güzel insanlar. Efendim ikizler arkadaşlarımızın açılımını tamamladık. Şimdi benim narin yengeçlerime bir bakalım benim o güzel pamuk kalpli yengeçlerim yalnız onun arkadaşlarımı aman Allah'ım hemen de mutlu aşk bekliyor. İşte bu buyurun. Sevgili yengeççiklerim benim. Cazibe korkutmasın sizi. O bir cazibe canlar. Kupalarda uzanıyor. Sevgili Yengeçciklerim benim yengeç arkadaşlarımız plan proje yapıyor 15 Hazirana kadar bakın yalnız olan arkadaşlarımız keşke şöyle sağlam bir kısmet çıksa da uzun vadeli planlar projeler yapsam şöyle bir mutlu aşk demektir yıldız gibi parlamak demektir çıkacak güzel kardeşlerim bakın kupaları görüyorsunuz hatta onların cazibesi altında kalacaksınız sürprizli gelecek planları yapacaksınız her ikide her ikisi tarafta bakın şu kartlarımızın her ikisi de uzun vadeden bizlere söz eder uzun vadeli işte ben şurada oturacağım evlenince beraber şuraya taşınırız gibi planlardır bunlar bakın şu kartımız muazzam bir kart yıldız kartımız da aynı şekliyle güzel insanlar sevgili narin yengeçlerim yıldız gibi parlayabilirsiniz bakın Karşınıza çıkacak olan kısmetler de sizin için aynı planları yapabilir. Yengeç benim aradığım kişi veya kişiler. Onlarla mutlu aşka doğru gidebilirim. Uzun vadeli olmak isterim. Yengeç hep benim hayatımda olmalı. Ona aşık oldum. Ondan etkilendim. Onun cazibesi altındayım diyerek bakın burada sizlere kupa uzanıyor. Ama gel gör ki ben her zaman şöyle derim sevgili yengeçliklerim canlarım benim kişiler sizden etkilenebilir siz kişilerden etkilenebilirsiniz ama gelin görün ki bunlar tabi ki siz değilsiniz canlarım benim pamuk pamuk kalpli yengeçlerim benim şu görmüş olduklarınız ne yazık ki bunlar karşınızdaki kişiler sizleri seviyorum ben şimdi size size hmm, evet sağlam yere doğru gidebilir. Nedir bu? Şöyle yapalım. Sevgili yengeç kardeşlerim ben her zaman açılımlarımda mümkün olduğunca şu görmüş olduğunuz kartı hatırlatmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlarım yorumlarımda yorumlarda bana kızıyorlar. Ya işte bunu niye söylüyorsun falan söylemek durumundayım güzel kardeşlerim. Ben diyemem ki ay yengeçim çok şanslısın sana kupalar uzanıyor. Çok güzel kısmetlerin gelecek güzel kardeşlerim. Şu kartımız sağlam bir kart değil. Şehvet kartı, gönül eğlendirme kartı. Ah benim güzel kardeşlerim. Ben tarotçuysam ben bunu size bildirmek durumundayım. Kupalar uzanıyor mu? Evet uzanıyor. Bakın nasıl uzanıyor? Sizden etkilenecek karşı taraf uzun vadeli planlarla size yaklaşıyor. Evet. Ardından sürprizli gelecek planları. Çünkü cazibeniz altında kalıyor. Bir yerde bu insan ikilem arasında kalıp size şehvetle yaklaşmak isterken karşınızdaki bu zatlar ardından plak ters dönüyor. Güzel kardeşlerim düşündüğü gibi olmayacak bakacak ki benim yengeçim bey ise efendi düzgün bir insan bayansa güzel insan evini yuvasını seven gayetinde düzgün tertemiz bir bayan yengeçler budur. Ha, ben yanlış yapıyorum. Böyle insanlara kısa vadeli, gel geç gözle bakılmaz. İşte bu benim diyecek. Bu görmüş olduğunuz şehvet peşindeki bay veya bayanlar. Güzel kardeşlerim bakın ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Affınıza sığınıyorum. Sizleri seviyorum. Sevgili yengeciklerim. Bazen ne deriz biz? Bir, bir laf vardır. Umduğunu bulamamak mı, bulduğunu umamamak mı? Öyle bir laflar var, bazen gelmiyor aklım arkadaşlar ya. Ne umduk, ne bulduk? Pardon, ne umduk, ne bulduk, değil mi? Evet, bu insan ne umduk, buyurun işte ne bulduk, değil mi? Aynen öyle vaziyete dönebilir bu vaziyet ki döneceğini göstere bakın. Benim güzel yengeçlerime şöyle böyle, şöyle böyle yaklaşım olur mu hiç? Onlar güzel insanlar ya. Araştır diyor meleğim. Önce araştır, o sonrasında yola gelecek diyor, araştır. Farklı seçenekleri dene Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır diyor. Hiç merak etme, karşındaki kişi ne olursa olsun bir şekilde yola gelecek, düzelecek diyor. Sıkıntı etme diyor. Benim sevgili narin yengeçlerime, güzel insanlar onlar. Bakın ardından da bu ketler uzanıyor. İyi, güzel, harika hadi bakalım yalnız arkadaşlarım güzel insanlar yani kartım şunları anlatmaya çalışıyor Tabii ki ilk etapta kişi sizi tam olarak çözememiş olabilir sevgili arkadaşlarım ilk etapta ya işte ben ne eğlendim onu kar yaparım düşüncesiyle size yaklaşır düşündüğü gibi olmayabilir şeytan kartımız cazibeden söz eder benim narin yengeçime aşık olduğu an olay değişiyor sıkı sıkı tutuyor bu iş budur değil mi canlar sizleri seviyorum güzel insanlar Evet sevgili yengeçliklerimizin açılımını yaptık yalnız olan arkadaşlarımızın şimdi aslan arkadaşlarımız güçlü aslanlarımız yalnız olan aslanlarımız için tarotu ne söyleyecek bakalım 15 Hazirana kadar sevgili arkadaşlarım derken sizler ballı çıktınız bazıları ufak tefek yanlış yapabilir canlar şimdi herkes dört dörtlük değil bunları açık ve net söylüyoruz ama aslana da aslan gelir değil mi canlar hadi bakalım benim sevgili aslancıklarım 15 Haziran'a kadar yalnız olan aslan arkadaşlarım direkt olarak bakın evlenmek isteyen aslan arkadaşlarımızın olduğunu söylüyor kartımız bir ikincisi çok talipleriniz çok evlenmek isteyen danışmak isteyen tabi herkes evlenecek diye bir şey yok Sevgili olmak isteyen, sana aşık oldum, senden hoşlandım, tanışabilir miyiz vesaire gibi çok teklifler alacaksınız güzel kardeşlerim. Belki de bu teklifleri tam olarak benim güzel aslanım, bazı arkadaşlarımız iyi değerlendiremeyebilir. İyi değerlendirememesi sonucu bakın kendini bu halde hissedebilir. Kısa vadeli bu hiç merak etmeyin. Ardından kader çarkı dönmeye başlıyor. Şanslı yere doğru gideceksin. Hiç böyle olma. Sen kaderini değiştirecek güce sahipsin diyor kartımız. Sevgili aslancığımıza. Bakın bu vaziyetten kurtuluyorsunuz. Lütfen buna hiç gerek yok. Herkes evlenecek diye bir şey yok. Kimse kimsenin yakasından zorla tutamaz güzel kardeşlerim. Konuşa konuşa değil mi? Bizler medeni insanlarız. Konuşa konuşa anlaşa anlaşa. Kişi işinize gelirse evet gelmezse hayır derseniz herkes yoluna çeker gider. Değil mi güzel kardeşlerim bakın. Sevgili yalnız olan aslan arkadaşlarım, güzel insanlar çok talipleriniz, haberleriniz gelecek. Lütfen kendinizi dip noktalarda hissetmeyin. İyi değerlendirin. Kader çarkınız işlesin. İşlediği an itibariyle ki kaderi değiştirmek sizin elinizde. Güzel kardeşlerim burada hoşunuza giden... Taliplerden birini seçtiğiniz takdirde şanslı yere doğru gideceksiniz der kartımız. Artı uzun vadeli planlar ve buradaki kısmetle uzun vadeli güçlü adımlar atacağınızı söylüyor. Yani şu oluyor sevgili aslancıklarım güçlüler yolunuza çıkacak lütfen iyi değerlendir diyor bunu kaçırma. Çok güçlü yere doğru gidiş yapacaksınız. Sonsuzluğu görüyorsunuz değil mi? Sevgili aslancıklarım, lütfen bazen bazı fırsatları gözümüz görmeyebilir. İyi değerlendirelim. Doğaya dön diyor. Lütfen havalar o kadar güzel ki lütfen sağlıklı karar verebilmemiz için lütfen kendimizi doğaya bırakalım. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksınız. Gücünü ve aradığın tüm cevapları orada bulacaksın. Şöyle derin bir nefes alıyoruz ciğerlerimiz tüm organlarımız bayram yapıyor kısa vadeli uzun vadeli hiç fark etmiyor yürüyüşler yapalım sağlıklı kararlar alabilmek için sevgili aslancıklarım gelen kısmetlere gelen haberlere sağlıklı cevaplar verebilmek için bu halde olmamak için lütfen doğaya dönelim temiz hava alalım temiz düşünelim Temiz kararlar verelim. Hadi bakalım sizleri seviyorum. Güzel insanlar. Ardından ne geliyor bakın. Destenin altı bu. İhtişam, lüks, iyi niyet. Uzun vadeli mutluluk geliyor. Hadi bakalım güzel kardeşlerim. Seviyorum sizleri. Aslancıklarım benim. Yalnız aslancığıma güçlü aslan gelir. Seviyorum sizleri. Evet. Efendim. Sevgili aslan arkadaşlarımızın, yalnız olan aslan arkadaşlarımızın açılımını tamamladık. Ardından başakçıklarım, bereketli başaklarım yalnız mı kalmışlar? Şöyle bereketli başakçıklarım için bir açılım yapalım bakalım. 15 Hazirana kadar benim başakçıklarıma, yalnız olan arkadaşlarımıza efendim neler varmış neler? Şöyle bir bakalım. Tamamdır. Güzel, harika. Çünkü orada bırakmak istemedim arkadaşlar. Sevgili Başak arkadaşlarımız, güzel insanlar. işinizde gücünüzde olacaksınız. Kartımız bunu söylüyor çünkü çalışma kartı görüyorsunuz. Çalışıyorsunuz ne kadar güzel. Benim bereketli Başakçıklarım, güzel insanlar onlar çalışkandır. Ben her zaman söylerim. Çok çok çok çalışkandır. Akrepler de öyledir bakın. Çok hakikaten çalışkanlardır. Bıkmak bilmezler. Çok güzel üreteceğiz. Çalışacağız ki ışıldayalım değil mi canlar? Görüyorsunuz işinizde gücünüzde oh güzel Allah versin tamam yalnız burada tabii ki yalnızsınız. Hayat arkadaşı bir sevgili bir eş lazım değil mi canlar yanınızda bir soluk lazım. İkilem arasında kalabilir bazı arkadaşlarım çalışıyorum çabalıyorum ama hala yalnızım bana huzur lazım bana huzur verecek talipler lazım diyebilir yanı sıra hiç merak etmeyin bakın bayram sevinçleri yaşayabilirsiniz sevgili başak arkadaşlarım güzel insanlar düğünlere katılabilirsiniz yaz mevsimi geldi değil mi artık bol bol düğünler nişanlar kutlamalar bunlarla birlikte yeni yeni tanışmalar meydana gelebilir güzel kardeşlerim katıldığınız ortamlar düğün bayram nişan kutlama vesaire arkadaş ortamları yeni yeni taliplerle tanışabilirsiniz tanıştınız mı görüştünüz mü bu raddeye gelindiğinde benim sevgili başakcığım burada düşünebilir acaba ne yapsam ben bu tanıştığım insana nasıl yaklaşsam veya o insanı kendime nasıl çeksem gibi burada biraz böyle kendini bir düşünceye alabilir hiç merak etmeyin ardından haberler karşı taraftan da size haberler gelecek siz de aynı şekilde medeni cesaretinizi toplayıp Karşı tarafa haberler göndereceksiniz. Bu yolunuza çıkan kısmetler kişi veya kişiler onlardan yararlanmak isteyeceksiniz. Çünkü kartım hem haber kartıdır, güzel haberler geleceğini söyler hem de yararlanma kartıdır. Diyecek ki benim sevgili Başakcığım ben burada kara kara ne düşünüyorum akıllı olayım. Karşı tarafa ya mesaj çekeceksiniz ya haber göndereceksiniz benim bu fırsatı kaçırmamam lazım benim bundan yararlanmam lazım diyecek sevgili başakçıklarım İşte bu kadar basit bu kadar basit kara kara düşünmeye ne gerek var ne diyormuş meleğim sıkıntı etme meditasyon yap diyor kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak sen hiç merak etme diyor sevgili başakçığıma Taliplerinizden yararlanacaksınız güzel kardeşlerim. Ve ardından da bakın uzun vadeli planlar mutlu aşka doğru gideceksiniz. Destenin altı bu. Bazen destenin altında kötü kartlar çıkıyor onları ben göstermeyeceğim canlar. Tamam mı? Ya da olumsuz bir şey olursa göstermek durumunda kalabilirim. Yani vatandaşın da içi kararsın istemem değil mi canlarım ya? Ama gel diyor ki bizim de suçumuz yok ki evren buraya ne veriyorsa biz de onu gösteriyoruz canlarım benim evet sondu değil mi Başak Başak arkadaşlarımıza da baktık 6 6 12 yapıyorum canlar Evet sevgili Başak arkadaşlarım Koç Boğa İkizler Yengeç Aslan ve Başak arkadaşlarımın yalnız arkadaşlarımın Efendim parot açılımını yaptık 15 Hazirana kadar onları neler bekliyor